6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en çok zarar gören yerlerden bir tanesi de Adıyamanlı Gölbaşı ilçesi. Şu an Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı gölleri Tabiat Parkına geliyoruz. Buradaki son durumları size aktarmaya çalışacağım. Burası Adana istikametine giden demiryolu. Bu tarafta Malatya Elazığ istikametine giden taraf. Demir yolları ciddi zarar görmüş durumda. Burası Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı içerisinde bulunan kıyı restoran. Kıyı restoran depremden dolayı tamamen yıkıldı. Tamamen zarar gördü. Burada düğünler yapılıyordu. Şöyle göstereyim size. Buranın şimdi drone görüntülerini de izleyeceksiniz bir taraftan. Burası tamamen yıkılmış durumda. yerlerde de su çıkıyor arkadaşlar. bir derin yarık var. Aynı şekilde o bir metrelik çukur burada da oluşmuş durumda. Burası yürüyüş yolu. Kıyı restoran, Doğa parkı içerisinde bulunan. Gördüğünüz gibi şöyle zıplayarak, atlayarak indim buraya. Yaklaşık bir metre derinliğinde böyle yarıklar oluşmuş ve çukur oluşmuş. Bu çukur böyle bu şekilde gölbaşının alt mahallelerini etkileyecek şekilde gidiyor arkadaşlar. Özellikle Yeni Mahalle, Yavuzselim Mahallesi tarafında. Şöyle bu yarıklar böyle devam ediyor. Buradan bu şekilde devam ediyor. Görüyorsunuz. Yarık. Burada bulunan kıyı restorantın restoran bölümünden geçmiş. Düğün salonunun olduğu taraftan geçmiş üzerinde bulunan her yer tamamen yerle bir olmuş durumda. Ordeklerimizi rahatsız etmeyelim. Dinleniyorlar. Evet, buraya bir böyle iskele tarzı bir şeyler yapılmıştı. O iskelede zarar görmüş. En çok sorulanlardan bir tanesi de bu tekneydi. Tekne battı mı deniyordu? Tekne batmamış arkadaşlar. Tekne yerinde duruyor. İskeleler ciddi zarar görmüş. Biraz eğilmiş. Aa, burası tamamen sular altında kalmış. Hmm, burası aynı zamanda çökmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da yine derin yarıklar var. Önceleri bilenler bilir. Buradan direkt iskeleye geçip sonrasında tekneye biniliyordu. Öyle burası çökmüş. Tamamen sular altında kalmış. Evet görüyorsunuz. Buralarda hep sular buraya kadar gelmiş. Normalde buralarda su yoktu. Şu gördüğünüz alana doğru yürüyerek gidebiliyordunuz. Bu arada şu an ayağımı bastığım yerlerde zemin tamamen yumuşak. Böyle bastığınız zaman ayağınız içe doğru çöküyor. Gördüğünüz gibi yarıklar var ve o yarıkların arasında da hep sular çıkmış. Buralar sular altında kalmış. Normalde burada su yoktu. Şu karşı tarafa kadar yürüyerek gidebiliyordunuz. Bakın böyle burada bulunan banklarda insanlar oturabiliyordu. Buralar tamamen sular altında kalmış. Aslında o iskele de tehlikeli ama orada oturanlar var. Burası Adıyaman Gölbaşı ilçesinde bulunan resmi adıyla Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı diye geçen Gölbaşı Doğa Parkı Burası özellikle hafta sonları Gölbaşı'ndan ve çevre il ve ilçelerden çok sayıda misafir ağırlayan bir yerde düğün çekimlerine kadar insanlar buraya gelip burada fotoğraf çekimleri, düğün çekimleri yapıyorlardı. Canlıydı. Hem de cap canlıydı. Şimdi maalesef sessiz, sakin ve ciddi manada zarar görmüş durumda. Karşıda gördüğünüz gibi kıyı restoranın restoran bölümü de bir tarafı tamamen yıkılmış. Diğer tarafında da ciddi zararlar oluşmuş. Evet şurası bize depremin şiddetini gösteriyor. Yaklaşık bir metre boyunda çukur ve derin yargılar oluşmuş. Böyle gidebilirsem yürüyüş yolunu da sizlere göstereceğim. varken arkadaşlar ilk zamanlarda motosiklet için burada benzin bile bulamıyorduk. Sağolsun yol başına gelen arkadaşlardan bir tanesi bana Mersin'den bir bidon içerisinde 5 litrelik bir benzin getirmişti. Onunla şehrin içini gezme fırsatı bulmuştum. Ama şimdilerde artık benzin var. Gördüğünüz gibi. geçmiş olsun. Kameraya sizi almayacağım da depremde siz Maltepe köyünden miydiniz? Evet. Depremden ne oldu? Nasıl geçti? Vallahi berbat oldu ya. Yakınlardan vefat eden var ya, mı? Köyde bir köyde tane vardı sadece. Tane evet. vardı Maltepe köyünden iki kişi vefat etmiş. Otelde de iki kişi vardı ya abi. Hayvanlarımızdan Hayvanlar da oldu. Da öyle oldu. ev yıkımı çok mu? Çok. Tahmini kaç tane ev konuştuk? Vallahi 2 gündür falan kepçe yıkıyor. Gayret evet. yani 450 hanede ben de tapular gelen tabu da. oturacak apartlara aya çıkar eşyaları. Çok çok. Evet. Tamam abi geçmiş olsun. Sağ ol sana da. Hadi Sağ olun, Sağ iyi ol ilgilendiğin için. Evet. Burada ciddi zarar görmüş burası bayağı yarıklar oluşmuş. Burası tahminim fay hattının gölbaşı girişinde çatallaştığı ve iki kola ayrıldığı yer. Burası yanılmıyorsam o ikinci kol yani gölün karşı tarafındaki kol. O yüzden buralar tamamıyla yarılmış durumda. Görüyorsunuz. Yani buradaki çöküntü 2 metreye yakın diyebilirim. Yani 2 metrelik çöküntüler var diyebilirim burada. Şurada gördüğünüz gibi Şu Direğin altından geçeceğiz ama Bakalım. Haydi bakalım. Yani Yaklaşık 2 metrelik çöküntü oluşmuş ve Alttan sular çıkmış. Gördüğünüz gibi. İleride daha neler göreceğiz bilmiyorum ama En derin yerler burası Bakın buralar hep bataklık olmuş Sular var Buraların drone görüntülerini de size Bir taraftan izleteceğim Gökyüzünden Muhtemelen buradan karşıya geçemeyeceğiz Çünkü yol tamamen Yarılmış durumda derin yarıklar oluşmuş. O yarıklardan da sular çıkmış arkadaşlar. Bakayım ben bu motoru şuradan çıkarabilecek miyim? gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 2 metreye yakın yarıklar oluşmuş ve o yarıklardan hep sular çıkmış şu an biz de bir bakıma yarıkların üzerinde ilerlemeye çalışıyoruz istikametinden gölbaşına girişte fay hattının ikiye bölündüğü ve gölbaşının karşı tarafında bulunan gölün karşı tarafında bulunan yürüyüş yoluna doğru ayrılan kısmı burada da o fay hattının geçtiği yerlerdeki çukurları görüyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar Gölbaşı Doğan Anadolu fay hattı üzerinde bulunan bir deprem bölgesi. Burası ile ilgili daha önceki videolarda detaylı bir paylaşım yapmıştım. Profesör Doktor Ali Selçuk Birici'nin Gölbaşı Depresyonu adıyla yayınladığı bir makale var. Bir önemli bir makale. Gölbaşındaki depremin tarihçesini anlatan Bay hattının özelliklerini anlatan önemli bir makale. Burada da böyle bu şekilde bir çökme meydana gelmiş. Ama galiba burada daha sonrasında bir çalışma da meydana gelmiş gibi. Ama o çökme burada baya büyük yani. Belki yaklaşık 5 metre derinliğe ulaşmış vaziyette. Direkler tamamen yıkılmış. Altyazı I don't know. Bir arkadaşın bahçesi vardı Böyle fataklı konuşmuş, sular altında kalmış yani, Su yaklaşık 20-30 metre kadar sahilde oraya gelmiş Burası yıkılmış you do. tekrardan geldik. Ve gördüğünüz alan göl başında kuru geçit mahallesinde göl çevresindeki yürüyüş yolunun bu girişinde böyle bir